Selam 16 Mayıs 2022 tarihinde akrep burcunun 25 derecesinde bir ay tutulması yaşayacağız. Bu tutulmayı, bu tutulmanın açılarını, burçlara olan etkilerini paylaşıyor olacağım bu videoda sizlerle. Evet videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ve zil tuşuna basarak bildirimleri açın ki yeni gelen videolardan da anında haberdar olmuş olun. Evet ne dedik 16 Mayıs 2022 tarihinde 25 derece akrep burcunda bir tutulma yaşayacağız. Biliyorsunuz 30 Nisan tarihi itibariyle artık tutulmalar döngüsünü başlatmıştık. Boğa burcunda Uranüsyan bir güneş tutulması yaşanmıştı ve akabinde ay tutulmasıyla beraber aslında bu süreci yavaş yavaş tamamlıyoruz. Bahar kısmındaki ilk bahar kısmındaki tutulmalar döngüsü hayatımızdaki kadersel olaylar silsilesi bu süreçlerle birlikte başlıyor olacak. Ay tutulmaları ay ve güneşin karşı karşıya geldiği büyük çaplı dolunaylardır. Dolayısıyla ay tutulmalarının aslında üzerimizdeki tesiri daha büyük olur. Duygusal anlamda bizi daha çok etkiler. Belki somut anlamda bir güneş tutulması kadar dışarıdan gelen müdahaleler gibi etkisi olmasa da aslında artık güneş tutulması ile başlayan döngün, döngünün tamamlanması, kapatılması, bitirilmesi anlamına gelir. Tutulma anında haritaya baktığımız zaman İkizler Burcu'nun 22 derecede yükseldiğini görüyoruz. Burada tabii ki değişken koşulların aktif olduğunu ifade edebiliriz. İkizler Burcu özellikle ikilemde kalabileceğimiz konuları gösterebilir. Birden fazla seçeneğimiz olduğunu gösterebilir. Aynı zamanda İkizler Burcu'nun yönetici gezegeni Merkür'ün de retro olması, 10 Mayıs tarihinde başlamış olan Merkür retrosu sonrası yaşanacak bu ay tutulması. Geçmişten gelen bir konunun artık tamamlanması, kapatılması, nihai sonuca erdirilmesi gerektiğini göstermekte. Zaten özellikle boğa burcunda meydana gelen güneş tutulması ile beraber hayatımıza bir gündem dahil olmuş olabilir. Dışarıdan sürpriz bir gelişme hayatımıza entegre olmuş olabilir. Ve bununla beraber belki de bu konuyu tutulma sürecine kadar ertelediysek artık bunun kapatılması, tamamlanması... Nihai sonuca vardırılması da önemli olacaktır. Burada Merkür'ün haritanın 12. evine yerleştiğini görüyoruz Plasidius yönteme göre. Olicine göre ise 1. evde olacak. Ve aynı zamanda Merkür'ün 8 derecelik bir orpla tutulmaya eşlik ettiğini yani tutulmanın tam karşısında olduğunu, güneşle kavuşumda olduğunu görüyoruz. Ee, Kuzey ay düğümü önünde Merkür'ün güneşin bulunması, ayın tek başına Akrep Burcu'nda bulunması da e, güney ay düğümüyle beraber aslında e, burada ciddi bir muhalif durumunda e, olduğunu gösteriyor bizlere. Karar vermek durumunda olduğumuzu artık önemli bir haber, önemli bir karar, e, bizden saklanan bir konunun açığa çıkması... Gizli meselelerin artık peyda olması, sağlıkla alakalı konular, gündelik yaşamla alakalı konuların değişime uğraması, bu noktada bir rutin değişikliği, bir düzen değişikliği, bilinçaltının artık ortaya çıkışı ve her şeyin ortaya dökülmesi şeklinde yorumlanabilir. Tutulmaya baktığımızda satürnün, kova burcundaki satürnün bu tutulmaya kare görünüm yaptığını görüyoruz ve dolayısıyla Güneş, Ay ve Satürn arasında bir tek kare açık kalıp oluşmuş vaziyette arkadaşlar. Bu da tabi ki bu tutulmanın karmik yükünü artırıyor. E, karmik etkisini artırıyor ve bizleri biraz zorlayacağı benziyor bu tutulma süreci açık konuşmak gerekirse. E, Satürn'ün haritanın emsi noktasıyla kavuşumda olması da artık ilahi adalet mekanizmasının bir şekilde çalışmaya başladığının ektiklerimizi biçmeye başladığımızın, e, sorumluluk duygusunun, emek ve efor duygusunun ne kadar yerine getirildiğiyle yüzleşilmeye başlandığı bir süreci ifade etmekte. Yani bugüne kadar sağlığımız için, mevcut düzenimizi korumak için, e, kendimizi iyileştirmek için ne kadar çaba gösterdik, e, ne kadar uğraştık ve dedindik, bunlarla ilintili olarak... Bir sınava çekileceğiz sanki. Artık hesap defteri dürülüp elimize verilecek gibi bir durum var. Tabii ki Merkür Retro'da olduğu için bu dönemde yaşanan şeylerin telafisi mümkün olacaktır. Karşımıza çıkan yeni durumları tekrar telafi etme imkanı yakalayabiliriz. Ama Satürn bizden sorumluluk isteyecektir, samimiyet isteyecektir. Yani emeksiz yemek olmayacağını ve gerekli mücadele göstermeden armut piş ağzıma düş gibi bir felsefe ile hareket etmenin Doğru olmayacağını gösteren bir yerleşim. Aynı zamanda bu tutulmanın Agena sabit yıldızıyla da yakın olduğunu kabul edebiliriz. Tam olarak e, orbu tam olmasa da 1,5 derecelik bir orpla kavuşumda olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla e, Agena sabit yıldızının etkisini de üzerimizde hissedebiliriz bu tutulma döngüsüyle beraber. Özellikle e, burada e, yüksek duygular Çalkantılar, e, duygusal manipülasyonlar, e, ilişkilerde zorlantılar yaşatabilir bizlere. Yoğun ve derin duygular içerisinde olacağımızı gösteriyor. Ve... E, bu yoğunlukla mücadele etmek biraz zorlaşabilir. Çünkü haritada 12. vurgusu çok yoğun bir şekilde kendisini gösteriyor. Yani kontrol edemediğimiz alan oldukça yoğun bir vaziyette. Dolayısıyla sanki ipler elimizden kaymış gitmiş gibi, olaylar kontrolümüzden çıkmış gibi her şey... E Elimizden bir bir kayıp gidiyormuş gibi düzenimiz e, sarsılıyor ve ayağımızın altındaki yer sallanıyor, halı altımızdan çekiliyor gibi bir hissiyat yaşatabilir bizlere. Tabii ki bu e, sert etkiler aynı zamanda e, yoğun bir mücadeleyle, çabayla, fedakarlıkla ilerleyen kişilere de ödüllerini verecektir. Yeni bir düzen inşa etmek, yeni bir düzen kurmak adına aslında e, bir takım vaatleri de olduğunu söyleyebilirim. Yeni bir işe girmek. E, sağlıkla alakalı yeni bir yola girmek, bununla beraber haritanın emsiği noktasında Satürn'ün bulunması artık gelecekle alakalı önemli bir e, kadarsel karmanın sonuna gelindiğini veya başında olunduğunu gösteriyor. Yani bir döngünün artık tamamlandığını söyleyebiliriz arkadaşlar ki Satürn'de artık biliyorsunuz yavaş yavaş balık burcuna geçmek üzere. iki buçuk yıllık döngüyü neredeyse tamamlamak üzereyiz. Ve... E, Burada tabii ki ay düğümlerinin tesiriyle beraber bu iki buçuk yılda neler yaptık, hangi konularda samimiyetle mücadele ettik, bunlar gözden geçirilecek ve ilahi adalet mekanizması her birimiz için çalışacaktır. Bu durumda herkesin kendisiyle muhasebesi farklı olacaktır. Tabi e, burada güzel etkileşimler de yok değil. Özellikle e, tutulmanın Neptün ve Mars kavuşumuyla da çok güzel bir açısı var. Ve bununla birlikte Plütoyla ile de çok güzel bir açısı var. E, 8. evdeki Plütoyla ile açısı özellikle bu yaşanan dönüşüm ve değişimin bizi ruhsal anlamda çok güçlendireceğini göstermekte. Maddi kaynaklar ve toplu paralar bir yerlerden beklenen kaynaklar ve paralarla alakalı Beklentiler varsa şayet bunların tamamlanması, duygusal desteğin görülmesi, bununla beraber ruhsal anlamda büyüme, olaylara büyük bir güç ile yaklaşma, olaylara büyük bir teslimiyet ile yaklaşma, derslerini alma ve bu bağlamda... Öndeki sürece hazırlanmak için yeterli motivasyonu kendinde bulma gibi bir etkileşim de getirecektir. Aynı zamanda mars Neptün kavuşumuyla beraber hayallerimiz, ideallerimiz, hedeflerimizle ilintili olarak duygusal anlamda özellikle yüksek güç, harekete geçme potansiyeli ve bu noktada ilahi olarak da desteklendiğimizin hissedilmesi gibi bir etkileşimi beraberinde ...getiriyor olacaktır arkadaşlar. Bunları ifade edebiliriz. Buradaki etkileşimde özellikle... ...haritanın... ...10. 11. ve 12. evlerinin... ...yoğunlaşması. Toplumsal ve kolektif alanda... ...bir yoğunlaşmanın gözükmesi. Yaşanan bu duygusal... ...olay her neyse bu kendi hayatımızla... ...alakalı algımızla alakalı yaşanan... ...değişim her neyse. Bunun bir şekilde topluma da... ...tesirin olacağını gösterdiği gibi. Bununla birlikte... Kitlesel olarak düzenimizdeki değişimleri tetikleyebilecek etkileşimleri de göstermekte. Evet burada aslında en sert etkileşim dediğim gibi Satürn'ün oluşturmuş olduğu etkileşim ve Merkür'ün retro olmasından mütevellit karşımıza çıkan yeni konularda, yeni durumlarda çok da keskin kararlar almamaya çalışalım, hak yememeye çalışalım, karma yaratmamaya çalışalım. Aksi halde retro bitiminde bu karma, karmalarla tekrar yüzleşmek durumunda kalabiliriz. Bununla beraber hak edişlerimizi artık almaya başlayacağımız olumlu veya olumsuz anlamda artık tam anlamıyla geçmiş muhasebesi yapacağımız bir süreci de bu ile beraber deneyimlemeye başlayacağız arkadaşlar. Ne olursa olsun değişim bizi zorlayacaktır. Duygusal manipülasyonlara maruz kalabiliriz veya kendi kendimizi manipüle edebiliriz. Özellikle sağlığa dikkat edilmesi gereken bir süreçten bahsedeceğim. Bağımlılıklara, alışkanlıklara dikkat edilmesi ve yeni düzen inşa ederken yeni ve sade bir düzene inşa etmeye çalışmanın önemli olduğu bir süreçte aktif olacaktır arkadaşlar. Evet, tutulmaya dair anlatmak istediklerim bu şekilde. Şimdi bakalım 12 burcu neler bekliyor? Ben Koç burcuyla başlıyor olacağım. Merhaba sevgili Koç burçları. Akrep burcunda meydana gelecek olan ay tutulması haritanızın 8. evinde etkili olacak. 2. ev, 8. ev, ait olmak, sahip olmak, değerler, parasal konular ee, mücadeleler, bizi zorlayan konular, e, beklediğimiz destekler, destek olmak zorunda olduğumuz kişilerle erintili olarak gündemleriniz oluşacak. Boğa burcunda meydana gelen güneş tutulmasıyla beraber kendi değerinizi keşfetmeye başlamış olabilirsiniz. Kendi kaynaklarınıza yönelik bir takım e, edimler sağlamış olabilirsiniz. Şimdi ise artık. Başkaları size ne kadar destek oluyor, sizin başkalarına ne kadar destek olmanız gerekiyor gibi gerçeklikler ile ilgileniyor olacaksınız. Burada özellikle ruhsal anlamda sizi zorlayan bilinçaltı, korkuları ve kaygıları ile yüzleşebilirsiniz. Bazen sağlıkla alakalı konular ön plana çıkabilir, bağışıklık sisteminize dikkat etmeniz gerekebilir. Bu noktada özellikle parasal anlamda borçlar, ödemeler, bütçe dengesi ile alakalı bir farkındalık oluşacaktır sizde e, ikinci evdeki gezegen toplanması özellikle kendi kendinize ne derece yetebiliyorsunuz e, bununla yüzleşmenizi sağlayacak veya geçmişten gelen gelirler kaynaklarla alakalı konular gündeme gelecektir burada e, Satürnün sert bir kontağı olacak Satürn kova burcunda biliyorsunuz 11. evinizde dolayısıyla kariyer gelirleri e, toplum önündeki duruşunuzla alakalı bir karma yaşıyorsunuz belki de. Belki birçok koç burcu işten çıktı veya terfi beklentisi içerisinde. Ama aynı zamanda balık burcundaki Mars-Neptune kavuşumunu 12. evinizden sizi destekliyor. Aslında sezgisel olarak bu değişime uzun zamandır hazırlanmış olabilirsiniz. Bu değişimin geldiğini hissetmiş olabilirsiniz. Kendinizi mental olarak hazırlamış olabilirsiniz ve e, burada özellikle Plüton'un da desteğiyle beraber üstlerinizden güç alacağınız, geleceğe dair hayallerinizden güç alacağınız bir sürecin içerisinde de olacaksınız. Ve e, insanları elemeye başlayabilirsiniz. İnsanlar hakkında önemli bilgiler e, elde ediyor olabilirsiniz. Ve bu vesileyle de kendi başınıza yetebilmenin gururunu yaşayacaksınız sevgili koçlar. Güzel bir tutulma olsun inşallah. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili boğa burçları. Akrep burcunda meydana gelecek olan ay tutulması haritanızın 7. evinde etkili olacak. Ee, burada özellikle ikili ilişkiler, ikili ilişkilerdeki benlik duygusu, ben olabilme, bir olabilme, biz olabilme ile alakalı e, önemli etkileşimler ortaya çıkacak. Sorunlu ilişkiler varsa bu dönemde özellikle e, tamamlanabilir, bitebilir yeni bir yola girebilirsiniz. Bazı ilişkilerin bitmesi ve başlaması adına sert etkileşimler olabilir. Birinci evde yoğun bir gezegen sterlümü var. Kendinizi keşfetmeye başlıyorsunuz. Kendi benliğinizi ön plana çıkarmaya başlıyorsunuz. Ben ne istiyorum? Bu ilişkideki yerim nedir? gibi sorgulamaları yapıyor olabilirsiniz. Bununla beraber Satürn, kova burcunda haritanızın tepesinde sizi biraz zorluyor sanki geleceğinizle alakalı artık sağlam adımlar atmanızı istiyor. Bir ilişkide, bir ortaklıkta gelecek göremiyorsanız şayet, bunu gözden geçirmenizi istiyor. Yeterince çabalamadıysanız çabalamanızı istiyor, bunu görmek istiyor. Bununla beraber Balık burcundaki Mars Neptün kavuşumu 11. evinizden aslında e, bu noktada sosyal çevrenizden, arkadaşlıkların, arkadaşlarınızdan destekler görebileceğinizi ve aynı zamanda Oğlak burcundaki Plüto'da e, bu noktada Yeni yolların, yeni fikirlerin, yeni bakış açılarının, yeni öğretilerin size iyi geleceğini gösteriyor. Ve hukuksal alanda da güçlü olduğunuzu gösteriyor arkadaşlar. Dolayısıyla e, burada bir evliliğin bitmesi durumu söz konusuysa kendinizi yeni bir hayale, yeni bir ideale e, odaklayarak e, başarı elde edebilirsiniz. Burada belki de e, ödenmesi gereken karma budur. Sürüncemede kalmış bir ilişkiyi sürdürmeye çalışmak veya bu ilişki için çabalamamak. Karma olabilir, ilişkiler anlamındaki duruşunuza ve tavrınıza e, yeniden göz gezdirmenizi sağlayacak bir tutulma olacaktır sevgili boğalar. Umarım güzel gelişmeler, hayrınıza gelişmeler olur. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler burçları. Akrep burcunda meydana gelecek olan ay tutulması haritanızın 6. evinde etkili olacak. E, burada 6 ve 12. ev aksları hareketli. Dolayısıyla bilinçaltı, bilinç dışı, sağlığınız, bağışıklık sisteminiz, hayatınıza kurmuş olduğunuz düzen, rutin, iş arkadaşlarınız, çalışma prensiplerinizle alakalı bir takım tamamlanmalar olacak. 12. evde ciddi bir sterlyum görüyoruz. Dolayısıyla artık ruhsal ihtiyaçlarınızın farkındasınız. Ve sanki bir değişim sürecinin geldiğini hissediyorsunuz. Burada özellikle arkanızdan dönen gizli işler, gizli projeler varsa bunlarla ilintil olarak bazı farkındalıklara ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda iş hayatınız ve iş rutinlerinizle alakalı değişimler olabilir. Sağlığınız ve alışkanlıklarınızla alakalı bir farkındalık yaşayabilirsiniz. Belki bir sağlık problemi hayatınızdaki rutinleri değiştirmeniz gerektiğini sinyallerini verebilir size. Aynı zamanda iş ortamınızda beraber vakit geçirdiğiniz kişilerle alakalı e, bir takım gerçekliklerle yüzleşebilirsiniz. Satürn'ün burada sert bir görünümü olacak. Kova Burcu'nda sizin 9. evinizde. Siz bu değişimlerle beraber, bu dönüşümlerle beraber aslında bir uyanış sürecine gireceksiniz. Belki uzaklara gitmek isteyeceksiniz. Belki hukuksal bir süreci başlatacaksınız. Belki e, burada, e, belki de, evet yeterince belki dedikten sonra... Ee, yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Yeni insanlarla tanışmak isteyebilirsiniz. Bir keşif sürecini başlatabilirsiniz ama burada e, öğretilerle alakalı daha zorlantılar yaşanabilir. Ee, size öğretilenlerle, inançlarınızla alakalı çatışmalar yaşanabilir. Ancak balık burcunun desteğiyle beraber gelecekteki yolunuzda aslında çok güzel kariyer fırsatları söz konusu. Bununla birlikte Plüto'nun 8. evdeki desteği Aynı zamanda sizin çok güçlü olduğunuzu ve e, bu güçle beraber büyük bir motivasyon içerisinde olabileceğinizi göstermekte. Her ne yaşıyorsanız aslında içinizde büyük bir güç var. Hangi problem içerisindeyseniz çözümü mümkün. Yeniden doğmak mümkün gözüküyor sevgili ikizler burçları. Güzel bir süre çalışsın inşallah. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeç burçları. Akrep burcunda meydana gelecek olan e, ay tutulması sizin haritanızın 5. evinde etkili olacak. Bu tutulmayla beraber 5. ev ve 11. ev aksın hareketlendiğini görüyoruz. Ve 11. evde bir gezegen stelliumu var. Yani bir tarafta sizin e, kişisel hayalleriniz, sizi mutlu eden küçük şeyler, küçük şanslar ve büyük idealleriniz arasında gelgitler yaşayabilirsiniz. Aşk hayatınız varsa çocuklarınızla alakalı gündemler, hayattan tat ve keyif aldığınız konularda biraz zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Burada Satürn'ün özellikle sizin haritanızda 8. evden sert bir kontağı var. Maddi anlamlarda bir takım riskler aldıysanız bunlar sizi biraz zorlayabilir. Aşk hayatınızla alakalı cinsellik ve tutkularınızla alakalı zorlanmalar, bütçenizi zorlayan etkileşimler, lüksünüze veya konforunuza harcamış olduğunuz paraların geri dönüşleri, biraz sizi zorlayabilir. Buradaki karmaları ödeyebilirsiniz. Aynı zamanda burada balık burcundaki Mars Neptün kavuşumunun ve Oğlak burcundaki Plüton'un da destekleri olacak. Yani bu bağlamda eşinizden veya ortağınızdan destek görebileceğiniz ve bununla birlikte 9. evden yani yeni yerler, yeni eğitimler, hukuksal konular, yeni başlangıçlar, yeni inançlar noktasında da aslında Motive olabileceğiniz bir sürece işaret etmekte. Evet bir takım hayalleriniz var. Sosyal çevrenizin beklentileri var. Sizin bu zamana kadar harcamış olduğunuz bir takım durumlar var. Ancak e, burada biraz bakış açınızı değiştirmeniz gerekebilir vizyonunuzu değiştirmeniz gerekebilir. Aslında e, olay baktığınız yerden ilerlemiyor olabilir. Bu gerçekle yüzleşmek adına önemli olacaktır ama aynı zamanda e, bazı hayallerinizden, bazı zevklerinizden vazgeçerek aslında bir takım hayallerin peşinden koşulabileceğini de görüyor olacaksınız sevgili yengeçler. Güzel bir süreç olsun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili aslan burçları, akrep burcunda meydana gelecek olan ay tutulması haritanızın dördüncü evinde etkili olacak. Dördüncü ev, onuncu ev ve yedinci evin aktif olduğunu yani haritalarınızın, haritanızın köşe noktalarının aktif olduğunu görüyoruz. Burada özellikle ikili ilişkiler, evlilikler ve birliktelikler adına önemli gündemler ortaya çıkacak gibi gözükmekte. Ee, evliliğin gidişatı, ilişkinin gidişatı, ailevi sorunlar ve problemler süreçte biraz zorlayıcı olabilir. Ee, bir takım karmik deneyimler yaşatabilir ve de kalan birliktelikler varsa, geçmişten kalan meseleler varsa bu tutulmayla beraber Tekrar patlak verebilir gibi gözüküyor. Satürn 7. evden ikili ilişkiler adına bir sorumluluk sürecinde olduğunuzun veya partnerinizin size bir şekilde bazı e, sorumluluklar yüklediğinin ve aslında bu ilişkinin gidişatı adına da e, bu yükün altına girmenizin gerekli olduğunun göstergesidir. Ancak burada tabii ki güney ay düğümü yönünde ayın bulunması özellikle e, anne... Ve hayatınızdaki kadın figürleriyle alakalı da önemli kırılma noktalarını işaret ediyor olacaktır. Tabi Merkür retro olduğu için geçmişten gelen gündemler tekrar karşımızda. Burada özellikle geleceğinize doğru ilerlerken geçmişteki sorunlarla tekrar ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Ve 8. evdeki mars Neptün kavuşumu da esasında size bu noktada destek veriyor olacak. Bu destek... Maddi veya manevi anlamda olabilir. Her ne kadar sorumluluklarla yüzleşiyor ve uğraşıyor olsanız da 8. evden gelen bu Mars Neptün desteği belki hiç ummadığınız kişilerden göreceğiniz yardımla veya ruhsal anlamda kendi gücünüzle beraber süreç içerisindeki sıkıntılı gündemleri atlatabileceğinizi göstermekte. Umarım keyifli bir tutulma süreci olur sizin adınıza. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Başak burçları. Akrep burcunda meydana gelecek olan ay tutulması, haritanızın 3. evinde etkili olacak. 3. ev ve 9. ev haberleşme, iletişim ve trafik hattında hareketli gözüküyor. Ee, burada özellikle 9. evdeki Merkür, retro Merkür, Güneş ve Kuzey Ay Düğümü uzaklardan gelebilecek haberleri belki Mahkemelerle alakalı, hukuksal gündemlerle alakalı gündemleri tetikleyebilir bir haber gelebilir size bu tutulmayla beraber ve yakın çevrenizle alakalı bir takım kararlar alabilirsiniz. Belki kardeşleriniz, belki yakındaki çevrenizle alakalı gündemler söz konusu olabileceği gibi bir seyahat durumu da ortaya çıkabilir. Burada Satürn'ün Burcundan yani 6. evinizden sert bir kontak olacak. Bu kontak özellikle... Mental anlamda bir yorgunluk yaşıyorsanız şayet, e, fiziksel sağlığınıza dikkat etmeniz gerektiğini gösteriyor arkadaşlar. E, Eklem ağrıları yaşanabilir, fiziksel olarak kendinizi halsiz hissedebilirsiniz, iş hayatınızla alakalı bir haber alabilirsiniz. Bununla beraber birlikte çalıştığınız kişilerle alakalı da bazı sorumluluklar zorluklar sizi etkileyebilir gözüküyor burada bir düzen değişikliğine gidebileceğiniz bir takım haberler ve gündemlerden karşınıza çıkabilir Tabii bu noktada balık burcundaki Mars Neptün kavuşumu sizi destekliyor olacak bu tutulmayı destekliyor olacak bu kavuşum etkileşim özellikle 7 evden eş veya ortaktan gelen manevi desteği motivasyon desteği ile beraber bu tutulma döngüsünde Bilhassa duygusal anlamda size destek olacak, varlığıyla sizi ayağa kaldıracak insanların da etkisini işaret etmekte. Dolayısıyla eğer yalnız olan başak burçları varsa, hayatlarında bir düzen değişikliği yaşıyorlarsa, da hayatına girecek daha doğrusu bir partnerle çok güzel değişimler yaşayabilir. Diğer zorlukları birlikte kalde edebilir gözükmekte. Umarım keyifli bir süreç olur sizin adınıza. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Merhaba sevgili terazi burçlarım, akrep burcunda meydana gelecek olan ay tutulması haritanızın ikinci evinde etkili olacak. İkinci ev, sekizinci ev, para trafiği ile alakalı evlerde önemli etkileşimler var. Kazançlarınız, gelir gider dengenizle alakalı önemli gündemler söz konusu olabilir. 8. evde Retro Merkür, Güneş ve Kuzey Ay Düğümü özellikle borçlarınızla alakalı yeni bir ödeme planı ve yapılandırma sürecini işaret ediyor olabileceği gibi eşin veya ortağın maddi durumuyla alakalı önemli gündemleri de e, tekrar karşınıza getiriyor olabilir. Akrep Burcu'nda ve Güney Ay Düğümü kısmında 2. evinizde bulunan Ay ve Güney Ay Düğümü Parasal konularla alakalı algılarınızı değiştirmenizi istiyor. Özellikle atalardan gelen inançları, kök inançları yeniden reformize etmeniz gerekiyor. Satürn'ün kova burcundan sert bir etkileşim olacak bu tutulmaya ve 5. evinizden özellikle risk aldığınız konular varsa, spekülatif yatırımlarınız varsa, aşkla alakalı, özgüvenle alakalı sorunlarınız varsa bunları tekrar gün yüzüne çıkaracaktır. Bu etkileşimler bilhassa... Özgüven duygunuzu, öz değer duygunuzu size yeniden hatırlatacak süreçleri yaşatıyor olacak. Tabi bununla birlikte balık burcunda bulunan Mars ve Neptün kavuşumunun da bu tutulmaya güzel destekleyici görünümleri var. 6. evinizden güzel destekler alacaksınız. İş ortaklarınız, daha doğrusu iş arkadaşlarınız, birlikte çalıştığınız insanlar, iş hayatınız, gündelik rutinleriniz, bağışıklığınız ve sağlığınız... Varsa yardımcılarınızla alakalı gündemler, yeniden bir hayat organize etmek, düzen inşa etmek adına gündemler tetikleyici olacaktır. Bir sağlık problemi yaşıyorsanız bunun şifası adına bir takım girişimlerde bulunabilir ve pozitif sonuçlarda elde edebilirseniz iş kurmak, işle alakalı değişim inşa etmek adına da fırsatlar karşınızda olacaktır. Sevgili Teraziler, güzel bir süreç olsun sizin adınıza görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili akrep burçları. Burcunuzda bir tutulma meydana geliyor. Bir müddettir güney ay düğümünü burcunuzda misafir ediyorsunuz. Ve özellikle dönüşüm, değişim sizin için başladı. Siz zaten dönüşümün burcusunuz. Siz zaten değişime en odaklı ve sürekli yeniden doğan bir burcusunuz. O yüzden bu zorlayıcı şartlar... ...size diğerleri kadar büyük tesir et, sağlamıyordur diye düşünüyorum. Ama tabii ki bu tutulmayla beraber özellikle 1 ve 7 aksın harekete geçmesi... ...kendiniz ve ilişkileriniz, eşiniz ve ortağınız, ben ve biz dengesini kurmak adına... ...kendinizle alakalı algılarınız, yargılarınız, hükümlerinizden sıyırılıp karşınızdaki insanı da biraz daha anlayışla ve farkındalıkla dinlemenin sizin yararınız olacağını ifade etmekte. Burada bilhassa kendi istekleriniz, kendi fikirleriniz, kendi bakış açınız ve anlayışınız noktasında ısrarcı olabilirsiniz ama sistem size Kuzey Aydın 7. evinizden geçerken işbirliğinden yan olmanızı Eşinizin veya ortağınızın desteğini göz ardı etmemenizi ve biraz burnunuzun dikine gitmemenizi aslında tavsiye ediyor. Satürn dördüncü evden özellikle evliliklerle alakalı ciddi bir zorlanma süreci içerisinde olabilirsiniz. Zira burada kendi inançlarınıza katı bir şekilde sarılıyor olabilirsiniz ve eşinizle veya ortağınızla olan ilişkilerinizde geçmişten beri süre gelen meseleler bu tutulmayla beraber tekrar gün yüzüne çıkabilir sevgili akrep burçları. Ancak tabii ki mars Neptün kavuşumunun e, bu tutulmaya desteği olacak 5. evinizden. Özellikle e, sizi mutlu eden aktiviteler bulabilirsiniz. Çocuklarınızla alakalı pozitif gelişmeler olabilir. Veya ufak şanslar elde edebilirsiniz gözüküyor. Yalnız akrep burçları için yeni aşıklardan gündeme gelebilir. E, sizi heyecanlandıracak bir takım umut ışıkları da ortaya çıkacaktır sevgili akrepler, güzel bir süreç olsun inşallah görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Merhaba sevgili yay burçlarım. Akrep burcunda meydana gelecek olan ay tutulması haritanızın 12. evinde etkili olacak. 12. ve 6. ev aksına baktığımız zaman özellikle sağlık ve bilinçaltı konularında şifa konularında Aktif bir tutulma süreci olduğunu söyleyebilirim. Geçmiş travmalar tekrar gün yüzüne çıkabilir. Sizden saklanan bir takım hususlar varsa bunlar ön plana çıkabilir bu süreç itibariyle. Özellikle birlikte çalıştığınız vakit geçirdiğiniz insanlarla alakalı gerçekler ile yüzleşebilirsiniz ve sağlığınızda ihmal ettiğiniz konular varsa uzun zamandır bunların tekrar karşınıza çıkmasıyla e, muhatap olabilirsiniz. O yüzden bağışıklığına ekstra hassasiyet göstermesi gereken burçlardan birisi de sizsiniz sevgili yaylar. Evet, Satürn'ün e, bu tutulmaya saat etkileşimler olacak 3. evinizden. Bu da özellikle e, yakın çevreniz, belki kardeşleriniz etrafınızdaki kimselerle alakalı zorlayıcı diyaloglar içerisinde olabileceğinizi ifade ederken Size sorumluluk e, yükleyen bir takım anlaşmalar, sözleşmeler, sözler ve vaatlerle alakalı gündemleri de tetikleyebilir. Yani iş hayatınızla alakalı bazı yükümlülüklere de gelebilirsiniz. Ve bunlar sizin üzerinizde biraz baskı unsuru oluşturabilir. Evet burada bir takım haberler, dedikodular da ön plana çıkabilir gibi gözüküyor sevgili yaylar. Ancak Mars Neptün kavuşumu Balık Burcu'ndan 4. evinizden bir destek görünümü yapacak bu tutulmaya. Bu da... Ee, bilhassa ev, yuva, hane, aile yaşantınız, köklerinizle alakalı destekleri ifade eder. Süreçte ailenizden destek görebilirsiniz. Bir yer değişikliği, aileyle alakalı hayallerinizin gerçekleşmesi durumu söz konusu olabilir. Bununla birlikte yaşadığınız alanda sözünüzün geçmesi, konfor alanınızda kendinizi rahat hissetmenizde süreçleri daha kolay atlatmanızı sağlayabilir. Sevgili yaylar, güzel bir süreç olsun. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Merhaba sevgili Olak Burçları, Akrep Burcu'nda meydana gelecek olan Ay Tutulması haritanızın 11. evinde etkili olacak. 11. ve 5. ev Aksın hareketli olduğunu görüyoruz. Özellikle hayaller, umutlar, sosyal çevreler, geniş vizyonlar, kariyer gelirleri, arkadaşlıklar, dostluklar ve toplumsal rollerle ilintili olarak... Bir kapanış, bir tamamlanma enerjisi hakim olacaktır. Bu noktada bir taraftan sizin bireysel hedefleriniz, sizi mutlu eden etkileşimlere odaklanırken, geçmişten gelen aşklar, geçmişten gelen problemler, geçmişte risk alarak meydana getirdiğiniz bazı etkileşimler tekrar karşınıza çıkabilir. Hedeflerinizi değiştirmeniz ve güncellemeniz gerekebilir. Sosyal çevreniz ve arkadaşlıklarınızla alakalı bazı farkındalıklar ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Satürn'ün bu tutulmaya sert bir kontağı olacak sizin ikinci evinizden. Bu noktada maddi anlamda biraz sıkıntılar yaşayabileceğinizi görüyoruz. Kariyer gelirleri tatmin etmeyebilir. Geçmişte aldığınız riskler bu tutulmada negatif geri dönüş sağlayabilir. Ve maddi kaygılara kapılabilirsiniz. Ancak balık burcundaki mars neptün kavuşumu ve Pluto'dan burcunuzdaki Pluto'dan güzel destekler alacak tutulma etkileşimi. Burada kendi gücünüzle, kendi dönüştürücü etkinizle beraber süreci iyi bir şekilde yönetebileceğinizi, aynı zamanda farklı yerlerden güzel haberler, güzel destekler alabileceğinizi, belki güzel teklifler ile karşı karşıya kalabileceğinizi, mevcuttaki umutlar, hayaller yıkılmış olsa da yeni bir umut ışığının doğabileceğini gösteren etkileşimlere açık olacağınızı ifade edebilirim. Umarım güzel bir tutulma süreci olur sizin adınıza. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçları. Akrep burcunda meydana gelecek olan ay tutulması haritanızın 10. evinde etkili olacak. 10. ev özellikle kariyeriniz, geleceğiniz, toplumsal statünüz, ile alakalı olarak haritanızda kritik noktaların tutulduğunu görüyoruz. 4. ev ve 10. ev aksı hareketli ev, yuva, aile, yaşadığınız yer, ebeveynler, onlarla alakalı problemler, belki meslek değişimi, yer değişimi, taşınma gibi gündemler tetiklenebilir gözüküyor. Bu süreçte tabii ki özellikle retro merkürün güneşle kavuşumu 4. evinizde ailede geçmişten gelen problemlerin tekrar yükseltmesi anlamına gelebilir. Bununla beraber burcunuzdaki satürnün de sert kontaklar olacak tutulmayan, yani hayatınızın kritik alanlarında, kritik dönemlerinde, kritik süreçlerden geçtiğinizi hissettirecek etkileşimlere açık olmalısınız süreci itibariyle. Biraz kendi karmalarınız, korkularınız, kaygılarınız ve inançlarınızla sınanacaksınız. Ve bu alanda özellikle konfor alanınızla alakalı ve gelecek planlarınızla alakalı bir takım sınavlar, Veriyor olacaksınız sevgili kova burçlara. Tabii e, Plüto ve aynı zamanda Mars Neptün kavuşumunun güzel destekleri olacak bu bağlantıya. İçsel gücünüz, ruhsal gücünüz, dualarınızın karşılık bulması, bir şekilde duyulduğunuzu hisset hissedecek deneyimler yaşamanız size bu dönemde güç verecektir. Aynı zamanda ikinci evinizdeki Mars Neptün kavuşumu. Maddi anlamda da bir takım fırsatlar ile karşı karşıya kalma ihtimalinizi artırıyor. Maddi anlamda e, ekstra kaynaklar elde edebilirsiniz. Kazançlarınızı artırabilirsiniz. Bu anlamda sizi rahatlatacak edimler ile de karşı karşıya kalacağınızı söyleyebilirim. Umarım güzel bir tutulma süreci olur sizin adınıza. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili balık burçları. Akrep Burcu'nda meydana gelecek olan ay tutulması haritanızın 9. evinde etkili olacak. Ee, burada özellikle 9. ev ve 3. ev aksı yani haberleşme, iletişim ve hareketlilik aksları tetikleniyor olacak. Bir takım haberler alabilirsiniz. Eski bazı gündemler ve çevresel problemler ile ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Bilhassa hukuksal gündemleri, yurtdışı ile alakalı gündemleri, seyahat planları, uluslararası ticaret ve ticaret, ee, Basın yayınla alakalı e, rutinleri ve gündemleri olan balık burçları varsa bu alanda bir hareketlilik durumu söz konusu. Bir şekilde inançlarınızı gözden geçireceğiniz bazı haberler, e, bazı sözler işitebilirsiniz ve bunlarla beraber artık yeni bir vizyon, yeni bir bakış açısı, bir dönemin kapanması ve yeni bir dönemin başlanması için hazırlık sürecini e, başlatıyor olacaksınız. Tabii burada Satürn'ün Kova burcundan da sert bir kontağı var. Özellikle uzak diyarlar, yurt dışı bağlantılı konularla ilintili olarak biraz zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Bazı aksaklıklar ve gecikmeler ile karşı karşıya kalabilirsiniz ama burcunuzdaki Mars Neptün kavuşumu ve Oğlak burcundaki Plüton'un da çok güzel destekleri olacak. Yani sizi tekrar ayağa kaldıracak şey hayalleriniz, umutlarınız, yeniden başlama hevesiniz, hayallerinize olan bağlılığınız ve motivasyon enerjiniz olacaktır sevgili Balık burçları ve bununla birlikte Arkadaşlarınızdan ve sosyal çevrenizden de destek görebileceğiniz, maddi ve manevi anlamda yalnız olmadığınızı hissedeceğiniz, yeni bir yola girmek için yeniden cesaret toplayabileceğiniz dostluklar kurduğunuzu da bu süreçte fark edebilirsiniz. Umarım güzel bir tutulma süreci olur. Sizin adınıza yorumlarınızı bekliyorum. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Arkadaşlar tutulmaya dair e, anlatmak istediklerim bunlar. Yavaş yavaş artık tutulma enerjilerine girmeye başladık. Bu süreçte sizler neler yaşıyorsunuz? E, biraz keyifsiz, yorgun e, ve hevessiz hissediyor olabilirsiniz. Çünkü aslında büyük bir dönüşüm, büyük bir değişim sürecinin başlangıcındayız ve bu değişim gelmeden enerjisiyle karşı karşıya kalıyoruz. Ve o enerji bazen bize ağır gelebiliyor. Yorumlarınızı lütfen aşağıda benimle paylaşın. Mutlaka okuyorum. Geç de olsa mutlaka okuyorum arkadaşlar. Danışmanlık ve iletişim için Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Instagram opikusastroloji hesabımdan ve aynı zamanda opikusastroloji.gmail.com adresinden de bana ulaşabilirsiniz. Abone olursanız, yorum yaparsanız, videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.